Ne güzel şey hatırlamak seni, ölüm ve zafer haberleri içinden, kapiste ve yaşım kırkı geçmişken. Ne güzel şey hatırlamak seni, bir mavi kumaşın üstünde unutulmuş olan elin ve saçlarında vakur yumuşaklığı canımın içi İstanbul toprağını. İçinde ikinci bir insan gibidir. Seni sevmek saadeti. Canıma, Parmakların ucunda kalan kokusu, sardunya yaprağının, güneşli bir rahatlık, bir var, rahatlık bir ve var, etin daveti. Kıp kızıl çizgilerle bölünmüş, sıcak koyu bir karanlık. Bana değil, ne güzel şey hatırlamak seni. Yaşamak sana dair. Hapiste sırt üstü yatıp seni düşünmek. Filanca gün, falanca yerde söylediğin söz. Kendisi değil edasındaki dünya. Ne güzel şey hatırlamak seni. Sana... Tahtadan bir şeyler oymalıyım yine. Bir çekmece, bir Yüzük ve üç metre kadar ince ipekli dokumalıyım. Ve hemen fırlayarak yerimden penceremde demirlere yapışarak hürriyetin süt beyaz maviliğine sana yazdıklarımı. Bağıra bağıra okumalıyım Ne güzel şey hatırlamak seni Ölüm ve zafer haberleri içinde Hapiste ve yaşım kırkı geçmişken Sümülgül bitti aman aman Sümülgül bitti tükendi mi etti aman aman tükendi bitti